Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Evet hayırın sunucusu Erkan Yolacı Amerika Birleşik Devletleri de zatürre teşhisi konuldu. Amerika Birleşik Devletleri'ye torununun doğumu için gittiği sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç'la beraber iki hafta önce Amerika'da yaşayan oğulları Mehmet Yolacı'nın yanına gitti oğlunu görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'de meşhur sunucu Erkan Yolaç rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Erkan Yolaç'ın tedavisine hala devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'de girip olan ünlü sunucu yüksek ateş ve yorgunluktan bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen yolacı yoğun bakıma aldılar.